merhabalar, iyi bir pazar dileyerek başlayalım bugün. Pazar günü, hafta sonu biraz edebiyat konuşalım istedik. Aslında edebiyatın konuşulması sadece pazara mahsus değil. Her gün konuşmamız gerekir. Edebiyattan, edebi ürünlerden, güzel sanatlardan uzak kaldığımız zaman yüreğimizin çoraklandığını, çorak hali geldiğini söyleyebiliriz. İşte o zaman da sahraya düşen damlalar ne yazık ki yeşertmiyor ve çok çabuk bir biçimde tüketiyor. Bugün yine edebiyat konuşacağız. Edebiyatla birlikte sosyal hayatı, biraz çocukları, biraz gündelik yaşamımızı, edebiyatın bize ne kattığını, bizden yeni edebi ürünlerin nasıl çıkabileceğini bunları konuşacağız. Değerli bir konuğum var, ee, şehirler arası <gülüyor> bir yolculukla geldi, yakın da olsa bir başka şehirden, yani Sakarya'dan, Adapazarı'ndan geldi. Değerli eğitimci ve yazar bir arkadaşım. Bir de romanı var, hem romanı üzerinden konuşacağız, aşk üzerine bir roman yazmış ama aynı zamanda eğitimci. E, sosyal hayatın içerisinde o dokuyu sağlayanlardan e, birisi. Yaşadığımız günler edebiyata ne kadar daha fazla ihtiyacımız olduğunu, her zamandan daha ötede gösterdiğini söyleyebiliriz. Sözü çok fazla da uzatmayalım. Sözleriniz varsa sizin de bizimle paylaşacağınız, e, havalandıracağınız sözleriniz varsa, duygularınız varsa lütfen bize yazın. Canlı bağlantılarımızı Facebook'tan gelen sorularla da e, konuklarıma ileteceğim. Neslihan Cebesoy efendim e, konuğum. Hocam merhaba. Merhaba. Pazarından geldiniz. Pazar da elinde tatil demediniz, geldiniz. İyi ki geldiniz, ne güzel yaptınız. Biraz edebiyattan konuşalım diyorum. Dün de geç edebiyat konuştuk. Bu programda Biz Üstler edelim, Üniversitesi mi? televizyonunda edebiyatsız zaman geçmiyor. Ama sanattan uzak kaldığımız, edebiyattan uzak kaldığımız zamanlar biraz çoraklaştığımız zamanlar değil mi dersiniz? Ya, muhakkak öyle. Zaten son zamanlarda yaşadıklarımız birtakım şeylerden uzak kalmamızın sebebi değil midir? Yani gözlemlediğimiz kadarıyla evet. sosyal hayatımızda zaten bir çöküş var şu anda. Herkesin bir travma yaşadığı bir dönemdeyiz şu aralar. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız ama bunlar tabii ki bilinir şeylerle sanat dalarından uzak kalmamızın sebebi diye düşünüyorum ben. Tamam. Ee, sanat aslında bizi bir gelinci gibi büyütüyor değil mi? Yani sizin de romanınızın adı gelip gelincik gerçim. Ee, ne kadar çok okursak, hatta okumakta kalmayıp ne kadar çok okuduklarımızı anlama gayreti içerisinde olursak daha ilginç oluyor. Dün e, evden yapmış olduğum sosyal işte, medya, e, Facebook yayınımda e, Ömer Seyfettin'in bir hikayesini e, okumuştum. Orada mermer dükkanından bahsediyor. E, o mermer dükkanında Cabi e, ile e, Ali arasında geç geçiyor. E, marangoz e, tezgahını tahtadan, suntadan, tahtadan değil de mermerden yapmış. Ve mermerin üzerinde bir tek bile çizgi yok. Bir tek bile iz yok, bir tek bile kırık yok, bir tek bile böyle bir çizgi yok. Câbiye Efendi buna şaşırıyor. Diyor ki ya bu nasıl bir şey, olabilir mi? Yani bir morangozun tahta tezgah yapmak yerine, yani ahşaptan tezgah yapmak yerine mermerden bir tezgah yapması hiç akıl kârı bir şey midir diyor. Zaten birilerini akıl vermeyi de seven bir adam hikayedeki rol rolüne göre. Muhakkak onları ikna eder, nasihatler nasihatlarda bulunur, akıllar verir böyle bir adam. Aslında edebiyatın içerisinde olan, yazan, çizen insanlar belki Cavi Bey gibi böyle tipleri de görüyor. Başka tipleri görüyor. Onları bir araya getiriyor. Onlardan kavramlar çıkartıyor. Onlardan hikayeler çıkartıyor. İyi gözlemler yapıyor. Şimdi o hikayede olduğu gibi bizler mesela belki başkaları gelip geçtiğinde ya mermerden tezgahı var diye düşünmez. Ama bir edebiyatçı baktığı zaman ya mermerden bir tezgah nasıl olur? Ya da oluyorsa niye olur? Bunlar üzerinde düşünebilen birisi... Gidiyor marangoza, Ali ustaya diyor ki, ya oğlum sen kafayı mı yedin mealinde? Niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, ben çok ustayım. Ben bir numara ustayım. Ben asla işimi yaparken başka bir şey düşünmem ve sadece işime odaklanırım. Asla bir çekici çeviye vururken yanlış vurmam. Bir günden bir güne de keserimi yanlış çekmem. Yanlış vurmam ve kaydırmam diyor. Cabi Bey de diyor ki, ya böyle bir şey olabilir mi? Ya mümkün mü öyle bir şey? Hiç insan düşüncesiz olur. Düşüncesiz olduğu zaman böyle bir şey olabilir. Adamın hakikaten hiçbir tasası yok. İşine odaklandığında sadece işini yapıyor. Fakat Cavi Bey'in buradaki meselesi diyor ki düşüncesiz insanlar ancak sadece bu kadar odaklanabilirler. Eğer bir adamın aklında bir fikri varsa, bir derdi varsa, bir tasası varsa, kafaya taktiği bir mesele varsa, gençliği düşünüyorsa, geleceği düşünüyorsa, bu toprağı düşünüyorsa, bu nesli düşünüyorsa bir şeyi kafaya takıyordur. O zaman o odaklanma o kadar olmaz. Benim anladığım oradan. İnsanın bir derdi olmalı. Hocam, öğretmenler ve edebiyatçılar için derdi olan insanlar, bir tasası olan insanlar diyebilir miyiz? Ve bu tasa kimler için? Muhakkak diyebiliriz. Yani o sizin anlattığınız öyküde amacı yoktur o insanın. Eğer yani bir insanın bir amacı varsa zaten düşünmesi gerekiyor. Düşüncesiz insan sadece kendisiyle hemhal olur diye düşünüyorum ben. Bu noktada... Yani toplumla insan arasındaki denge aslında birbirini tamamlıyor bence. Yani insanı toplumdan uzaklaştıramıyorsunuz. E, onun bir parçası, birey olarak sorumluluklarımız var, e, öğretmen olarak sorumluluklarımız var. Her şeyden önce anne baba birey olarak e, yetiştirdiğimiz nesil üzerine çok fazla sorumluluğumuz var. E, bunun için de yazıyoruz, bunun için okuyoruz. Öğrendiklerimizi öğretmek gibi bir sorumluluğumuz da var. Öğrendiğimiz öğretme meselesi çok ilginç. Bu herkes tarafından yapılabilen bir şey değil, aslında zorlu bir şey. Ben küçükken şöyle bir şey duymuştum Meshan Hocam. Aslında insan öğretirken öğrenilmiş. Bir şeyin kalıcı olmasını istiyorsan değerler eskiden, öğret onu. Birini öğret, yani bir başkasına öğret. Eskiden medrese usulündeki eğitimde e, hocasından bir konuyu tahsil ettiği zaman, bir meseleyi öğrendiği zaman bir başka öğrenciye, daha junior birine, kendinden sonraki küçük birine öğrettiği zaman onu öğrenmiş sayarlardı. Buraya nasıl bakıyorsunuz? Yani asıl acaba öğretmek insanın kendisinin daha sağlıklı öğrenmesi diyebilir miyiz? Size katılır mısınız? Kalıcı olmasını sağlıyor. Yani çünkü tekrar ediyorsunuz, öğreniyorsun bilgiyi sürekli üzerine işleyerek. Hani sürekli nasıl demirle sürekli dövüyorsa, işliyorsa, oparlıyorsa, aynı o şekilde bizdeki bilgi de aynı şekilde sürekli üzerine gittikçe üzerine eğitici, öğrenciyle buluşturdukça diyeyim ben kendi adıma Hı. eğitimci olarak düşünürsek o şekilde kalıcı oluyor diye düşünüyorum ben. Kaç yıldır eğitimciydiniz hocam? Ee, özel sektörle beraber 15 yıldayayım da Oo. yaşım çıkacak <gülüyor> buradan. <gülüyor> evet, <çok gülüyor> ne güzel. Ee, 15 yıldır eğitim, öğretim dünyasında yıldır, ve evet. öğretiyorsunuz. Öğrencilere birlikte olma duygusunu biraz bize paylaşır mısınız? Nasıl bir şey? mesela ya bugün de işe gitmem gerekir, ya bugün de gideceğim, aslında biraz uyusaydım ya da bugün tatil olsaydı mı diye düşünür bir eğitimci. Herkes için geçerli olmasa bile. Ya evet bugün de sabah oldu, yine çocukların bekliyor, onlar benden bir şey öğrenecekler, onlara gideceğim ve bir şey öğreteceğim ve birlikte bir şey paylaşacağız. Bu duygular mı oluyor? Ne hissediyorsunuz? Ya, o şekilde yaklaşmıyorum ben. Yani bugün e, ben onlar için ne yapabilirimle kalkıyorsun bir defa yataktan. Kafamda akşamdan ertesi gün uygulayacağının, programın e, hesabını tutuyorsun. E, bir gün öncesinden hazırlığını da yaptığın zamanlar oluyor. Bazen aylık hazırlık yapıyorsun. İşte bunu vermeliyim, bu zamanda bunu vermeliyim. Almayan öğrenci de acaba bende mi bir eksiklik var diye kendimi ölçüp tartıp içmeliyim. E, herkese eşit noktada, eşit şartlarda sunmam gerekiyor. Acaba birine farklı mı yaklaşıyorum? kuşkusuyla yaklaşıyorsun sürekli, yatağa başına koyduğun zaman da, ben bugün acaba onlar için verimli bir çalışma yapabildim mi? Bende bir hata var mıydı, eksik var mıydı? Yarın kendimi nasıl güncelleyerek devam ettirebilirim var. Ee, kaç yaş grubu muhatap oldunuz hocam? 60 70 geldik diyeyim. Bizde yaş yok. <gülüyor> Çünkü değişiyor sınırlamalar. 6 ayın bile çok önemi var. 60-72 ay benim alanım. Yani evet. gömleğin ilk düğmesi, temel, binanın temeli nasıl atarsam ondan sonrası sağlam çıkacak. temelimiz sağlam atmak evet. zorundayım. Daha zor değil mi bu aylık ee, Daha zor ama da? hani çok daha e, meşakkatli evet ama çok daha haz veriyor. Diğer branşlara baktığımız zaman işte soru kağıdı okuyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama bizde sürekli yok. Sürekli biz oyun oynuyoruz, oyunla eğitiyoruz. Biz de onların içerisinde kendimize de genç kalıyoruz, dinamik kalıyoruz. E onların güzel gözleri içerisinde bir bakıyorsunuz, e, sınıftan dışarı çıkmadığım anlar oluyor bazen. Mesai çok dışına çıkıyorum bazen, 1-2 saat, saat kaldığım zamanlar oluyor. Ortamdan arkadaşlar diyorlar ki, hadi bıkmadın mı? 25 tane çocuk kafan işte şişmedi mi? Nasıl oluyor da bu kadar uzun süre burada kalabiliyorsun diyenler var. Ama artık bir noktadan sonra onların sesi, çocukların sesi bana müzik gibi geliyor. <gülüyor> ne güzel. Bir, kaç çocuk var? 25, 25 ortalama, 20-25 ortalama. Şimdi sınıfa girdiniz. Onlar büyük ihtimalle işte anne gibi görüyorlar. Değil İkinci mi? anne. İkinci anne gibi görüyorlar. E, dolayısıyla sizin onlara yüzünüzü asmanız, işte, e, bir şeye kızıyor olmanız, bir şey sorduklarında duymamanız, başınızı çevirmeniz ya da böyle hafif surat indirmeniz falan onlar için herhalde yıkım gibi şey. Nasıl değil. bir şey? Söz kapıyı yani, nasıl, açtığınız anda içeri giriyorsunuz, hepsi birden 25 tane çocuğun üzerinize geldiniz düşünün. Hepsi bir anda bacaklarınıza sarılıyor. Ne kadar, ne olursa olsun arkanızda bir cenaze bile bırakmış olsanız tebessüm ederek geliyorsunuz. Çünkü o kadar güzel, saf duygularla tertemiz geliyorlar ki güne o kadar güzel beraber başlıyorsunuz ki sabah uykusuz geliyorsunuz belki ama gözleriniz bir anda açılabiliyor. Yani bir yudum kahve bence onlar. Bir yudum belki e, dokun Yani her şey, bütün tatları yaşayabiliyorsunuz. O sabah geldikleri zaman bacaklarınıza sarıldığı anda hepsini kucaklamak istiyorsunuz. Bazen sizi yere yatırıyorlar, işte oynuyorsun seviyorsun sarıyorsunuz. E, asıl e, sevgi bence bu. Her şey bir tarafa. O Oğlum, anki mutluluk başka bir tarafa. Muhteşem. Yani anlattığınız tablo muhteşem. Herhalde çoğu insan yaşamak ister. Onlar da dokunma Neye tekabül ediyor? Yani o yaş grubunda yani böyle dille, o öyle, bu böyle, şu şöyle demek ki bir şeyden bahsetmiyoruz bahsetmiyoruz değil mi? Koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi. Onlarla temas ne demek? Mesela bazıları geride kendini sevdirmek isterler mi? Dokunurlar mı? Mesela saçını okşatmak ister mi? Ya da küstüğünde nasıl hisseder? Arkasını mı döner, kenarda mı durur? Oyuna mı katılmaz? Yani bir çocuğun bir sıkıntısı olduğunu... Anlaşılır siz girdiğinizde nasıl anlarsınız? Biz o bir anlaşılır fotoğrafı... zaten o. Bir masaya kenara çökerse, diğer arkadaşlarından kendini soyutlarsa bir ki o çocuk orada yalnız. O an için bir kaygısı var. Yanına usulca sokulursunuz. İşte beraber bir şey yapmak ister misin? İşte tanışmak ister misin ilk günlerde eğer? Adını söylemek ister misin? Zorlama kesinlikle yok. Ya da usulca onunla beraber oyun oynayarak girersiniz. Eğer siz şey yapmıyorsa, o size geliyorsa masanızın etrafına zaten girer sağ ya da sol kolunuzun altına, şöyle ufaklı ufaktan girer, böyle hafiften okşarsınız, kucağınıza alırsınız, onun bütün o anki kaygısı geçer. İlteşli. Yani sevgi, sevgi bekliyorum demek aslında onun o anki bedenleri, ben sevgi bekliyorum, ilgi bekliyorum demek. Çünkü onlar için de ilk defa anne kucağından çıkıyorlar, kapı, ikinci olarak sizi görüyorlar, aile için de çok zor. Yabancı bir insana çocuğunu emanet ediyorlar, işte, en değerli evet. varlık aslında. Şunu mesela o dokunmanın da bir dili olduğu, biraz sanki o orayı açmanız, oraya takıldım. Yani yetişkin olsa, diyelim ki ergen bir çocuk olsa ya da işte yetişkin bir insan olsa anlatırsınız. Ya işte hayat şöyle önemli, sosyal hayat böyle önemli, işte okumak mühim bir şey, okumak geliştirir. Okuyacak, okursan diğer arkadaşlarından işte öne geçersin. Sosyal hayatta böyle etkin olursun, aranan insan olursun, sevilen insan olursun, dinlenilen insan olursun. Bir sürü bir şey anlatabilir saatlerce. Ama bu çocuk... Çocuğu anlatırken hani dilden daha çok konuşan başka şeyler var. Hani Belki göz mü daha çok konuşuyor, parmaklarımızın uçları mı daha çok konuşuyor, göz sarılma olmaz. duygusu mu konuşuyor, mimikler mi, hani yüz mimikleri mi konuşuyor? Çocuklar neye bakıyorlar, neye dikkat ediyorlar? Bir defa 5 yaş çocuğunu göz alırsak göz mesafesine inmemiz gerekiyor. Tepeden bakarsak zaten o çocukla iletişimimizi o anla kopartırız. Her kim olursa olsun, beraber yüz yüze iletişim kurmamız lazım. Onun göz mesafesine inerek, ellerini tutarak, ben genelde bu şekilde yapıyorum, dokunarak. Yani diz mi çöküyorsunuz? Diz onu aynı, aynı... onun aynı seviyesine geliyorum ya da onun sandalyesinin yanına oturuveriyorum. Ya da onu kendi kucağıma alıyorum o şekilde. Göz teması kuruyorum, dokunuyorum. Onu önce bir rahatlatmam gerekiyor benimle paylaşıma geçmesi için. Beden dilini normal dile dökebilmesi için. Benim ona dokunsal anlamda yaklaşmam gerekiyor esnada. Sonra sonra konuşmak istemiyorsa kesinlikle zorlamıyorum, onu kendi yaptığım işe, işte ne varsa ölümde bir kalemi tutmaya, bunu sen tutar mısın, işte bunu yapar mısın, hamur varsa hamurla beraber oynayalım mı, kendi e, meşgul olduğum şeye dahil ederek o şekilde açabiliyorum. Yani ya ben ona bir şey söylüyor gibi yaparak. değil de, onu olayın içerisine, halkanın içerisine, oyunun, arkadaşların… içerisine çekmeye çalışıyorum çocuğu. Bir dairemiz var, hı hı. burada biz çocukla beraber iletişim kurmaya çalışıyoruz. O dairenin içerisine onun girmesini istiyorum. Ne yapıyorum? Onun için bir takım faktörleri, hepsini bir araya getiriyorum. O şekilde beraber o dairenin içerisinde o çocuğa iletişim geçmeye, iletişime geçmeye çalışıyorum. Çoğu noktada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Bütün meslektaşlarımın da aynı şekilde. Bence önemli ya. Birebir dokunmak hepimiz istemez miyiz? Birisi size dokunduğu zaman daha farklı bakmaz. Kim olursa olsun. İsterse... 50 yaşında bir insan olsun yakın temastan hepimiz hoşlanırız. Sarılmak biz Türk kültüründe zaten sarılmak başlı başına bir ayrıcılık. Sarıldığımız zaman bütün şeyimizi, enerjimizi karşı tarafa aktarmaz mıyız? Ya duygu aktarımı yapıyoruz. O sırada karşı taraftan bir şey varsa da alıyoruz. Bizim zaten hem inancımızda da var. Namazlardan sonra müsafaha dediğimiz tokalaşmayı yapıyoruz. Hanımlar da galiba onu yapıyorlar değil mi? Evet, yani siz de böyle evet. yapıyorsunuz ama biz biraz daha. Yani şu avuç içlerini birbirine denk geleceği şekilde Mustafa yaptığımızda galiba nabızlar birbirine karışıyor ve karşı tarafın enerjisiyle de karışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi aynı ritmi yakalamış oluyorsunuz ve bu istenen de bir şey aslında. Yani doğru temas. Ben şeyi merak ettim mesela hocam, o öğrenciler içerisinde mesela şöyle hayal kurdunuz oluyor mu? Ya bu çocuk çok iyi iletişimci olur, bu çocuk çok araştırıcı, bundan çok iyi bir akademisyen olur, bundan çok iyi bir hoca çıkar. Bunun kafası başkalarına da, yani kendi çalışıyor ama bir sürü kişiyle de kendi işini yaptırıyor. Bu çok iyi bir organizasyoncu olur, bu çok iyi bir işte kurumsal iletişimci olur falan gibi. Hani onları böyle gözlediğinizde bizim hiç görmeyeceğimiz, belki sizin göreceğiniz şeyler var. O çocukların o hareketlerine baktığınız zaman karakter tahlilleri de diyebiliriz buna. Mesela neler görüyorsunuz? Bir falan, çocuğun hareketine baktığınız zaman aile yapısından tutun kaç kardeş olduğuna, işte yeni doğan bir erkek kardeşinin olup olmadığına, işte kaçıncı çocuk olduğuna, büyüklerle yaşayıp yaşamadığına, işte sosyal çevresini hepsini anlayabiliyorsunuz. Ee, ama baktığınız zaman ilk başta onlar kendi resimlerle ele veriyorlar. Resim okuma diye bir tekniğimiz var bizim. O resimlerde çocuklar kendini açıyorlar. Birebir ne kadar da olsa Konuşma e, dilinde de çok fazla aktarıyor çünkü kelime hazneleri çok. Anladım kaçırdım. Neye, neye neye bakıyorlar dediniz? Resimlere, Resimlere bak resim, bakıyoruz resim okuyoruz. Resimleri çocuğun yaptığı resimleri okuyoruz. Resim okuma ha. Resim okuma. Çocuklar bir resim yapıyor. Var. Çocuğa resim yaptırıyoruz ama kesinlikle sınırlı bir boyama değil. Hani serbest, onu özgür bırakıyoruz. Orada çocuk bir de A4, babasına, A4 bir kağıdı mı veriyorsunuz? a dört bir tane kağıdı verdik hocam bu şekilde. Çocuğu ailesinin çizmesini istiyoruz. Ya da herhangi bir konumuz neyse onu çizmesini istiyoruz. O konuyla ilgili yaptı işte anneyi büyük yapar, babayı küçük yapar, işte demek kızgınlığı vardır, onun üzerine karalar, işte öğretmenini çizer, ona karşı duygularını hepsini o resimde aktarır çocuk. Aslında bilmeden... Bilmeden, bilinçaltını evet, kağıda aktarıyor çocuk o anda, Çok enteresan bir şey. o şekilde çocuğu çözebiliyoruz en uç noktalarda. İşte ondan sonra diyorsunuz ki, bu çocuğun şu takım sorunları var, bu ileride şu olabilir, hmm. şuna yönelebilir. Bu çocuk araba çiziyorsa demek ki bunun arabayla ilgili merakı var ya da hafta sonu babasıyla beraber arabayla gitmiştir, sanayiye gitmiştir, işte şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Hepsini çıkartabiliyorsunuz ve bunları sık zaman aralıkları yaparsanız çocuğun duygu geçişlerini hepsini aylık aylık takip edebilirsiniz. Yani çok enteresan. Ben bu bunu mesela konuşmak isterim aslında. Bu bu bile başlı başına e, başlı başına bir konu. E, ben bir psikolog arkadaştan duymuştum mesela diyelim ki bir ev çiz diyorsun çocuğa. Çocuk bir apartman çiziyor, bir ev çiziyor. Ama çizdiği evin bacası yok mesela. Ya da e, bacası var ama e, dumanı tütmüyor. Şimdi çocuk yapmış olduğu resimde ne Hocam Eğer ev ev çiziyor baca çiziyor ama bacasında dumanı yoksa bunun bir anlamı varmış mesela. Umutla Yor, Yorumlanıyor bu. Yani demek ki evet bir ev var, bir aile var ama burada mutluluğun işareti olan ısınmanın, mutluluğun, birbirine sarılmanın, birbirine değer vermenin işareti olan baca tütmüyor. Yani ev ama henüz aile olamamış. Yuva olamamış anlamına da gelebilir. Bizim bilmediğimiz, belki sizlerin işte eğitimci olarak bildiğiniz, psikologların çok değer verdiği Önemli anlamlar çıkabilir oradan. Aslında bir çocuğun bütün bir, bir nevi e, duygusal haritası diyebilir miyiz o kutuları? Muhakkak yani? kullandığı renkler bile onun duygusal haritasına yön veriyor. Koyu renkler kullanıyorsa o çocuğun içerisinde bir karmaşa var demektir zaten. Hmm. Açık renkler, mavi, yeşil kullanıyorsa bu çocuk e, mutlu bir aileden çıkıyordur diyebiliriz mesela. Yani, yani bütün, çünkü, bütün yolunuz, kalemler varken… Içerisinde, evet. Siz önüne koyuyorsunuz bütün renkleri, o hangi renkleri seçiyorsa kendi o hangi haline göre seçiyor zaten. Ve onu aileye söylediğin zaman aile şaşırıyor, acaba mı, ya gerçekten mi? Bazen de birebir e, tespitlerimiz doğru çıkıyor. Tamam. Ne diyorsun mesela, hani böyle böyle bir durum var, çocuk yani bundan mutsuz şey, işte, falan mı diyorsunuz mesela? Bir, aynı şekilde bir ev çizmişti çocuk. E, karşısına e, anne rahmetli olmuştu, baba ikinci evlilik yapmıştı. Annesini hala evin içerisinde çiziyor. Diğer işte abla dediği bayanı da evin dışında hala da onu kabul edemiyor. Zihninden Zihin içine, içine almamış onu. Bunu hemen zaten e, uzmanlaşmaya gerek yok, herkes anlıyor. Bu kim diyorsunuz, çocuğa sorduğun zaman bu falanca, bu kim işte hani o oradan beni görüyor, o eve gelecek. hala çocuk onu kabullenmemiş. Bunu e, çözümlemek çok aslında kolay, resim okumak. Mesela bazen ayaklar çizmiyorlar hocam. Yani çocuk diyelim ki babasını çiziyor, annesini çiziyor ya da ablasını, abisini çiziyor ama ayakların çizmiyor. Çocuk zaten şu aşağı o aşamada çöp adam şeklinde. Önemli olan hani şu şekilde ayakları doğru yerinde şu şekilde olması değil. Hani büyüklük, küçüklük kavramları çok önemli o noktada. Kimi küçültüyor kendini, kimi büyültüyor. Babayi küçük büyük yapıyorsa baba onun için ön planda. Anneye şey yapıyorsa büyük yapıyoruz. Annenin sevgisi daha yoğun. O kalbinde o kadar çok büyütüyor evet. ki o resmine de yansıtıyor zaten. Küçüklü büyüklü şeyle figürlere bakıyorsunuz. Zaten o yaştaki çocuk zaten anca çöp adam çizebiliyor. Hani ayağı çizmesini, işte kolunu tam yerine oturtmasını çok fazla bekleyemiyorsunuz. Kaşını gözünü tam oturtursun, işte saçını şöyle çizsin, göz rengi şudur diyemiyorsunuz. Çünkü daha anca anca temel kavramlar oturmaya başlıyor. Yani aslında bizim maksadımız çocuğa bir resim çizilmek değil diyorsunuz. Yok kesin. Yani Çocuğun bir... iç dünyasını kapılarını evet. aralamak. Peki çiziyor olmasının, oraya aktarıyor olmasının onda rahatlatıcı bir etkisi var mı hocam? Yani mesela çocuk resim çiziyor ya o oraya bir şey çiziyor. Bunu çizdikten sonra çocukta böyle hani fiziksel olarak gözlediğiniz bir rahatlama e, ifade ediyor olmanın getirmiş olduğu bir sükunet çok hali. Kaygılı falan çocuk oluyor mu? zaten çizmek istemiyor. Alıyor kağıdı, kalemini, siyah bir kalem tercih ediyor, direkt karalıyor. Hı hı. Bu çocuğa anlıyorsunuz ki zaten bir şey yapmak istemiyor o esnada. Tamamen nötr çocuğa yaklaşmanız, kendi bir kalıp çizmiştir. Onun duvarlarını aşmanız gerçekten çok zordur o aşamada. İletişim kurmanız çok zordur. Şeyi gözlediniz mi hocam? Mesela bazen çocuklar kendi üzerindeki kıyafetlere yakın kalemleri kullanıyor. Kırmızıyı kullanıyorlar mesela çok. Erkekler şiddeti çağrıştırıyor. Ee, o, onu kastetmiyorum. Belki o da konuda konuşabiliriz ama diyelim ki mesela ben üzerimde mavi varsa çocuğun mavi rengi kullanıyor fark etmeden. Eğer üzerinde kırmızı, yeşil, sarı yani hangi kıyafeti giyiyse... Ee, Çizmiş olduğu resimde kullandığı renklerin ağırlıklı seçimlerinde onun etkili olduğu gibi bir şey okumuştum. Ama bunu, onu gözlediniz mi hocam? Bunu çocuklara biz dayatıyoruz belki de. Çünkü hani bizde bir kalıbçılık vardır. Erkeğin rengi mavidir, kızın rengi pembedir şeklinde. Hani erkek kesinlikle kırmızı pembe renk giymez. Kesinlikle bir çocuk, aile baskısı var orada. Çocuk aslında renklerin hepsini kullanmak istiyor. Ama ne oluyor? Biz şartlandırıyoruz 3 yaşına kadar, işte 3 yaştan sonra çocuk seçme hakkı yok. Biz ne verirsek onu giydiriyor zaten. Önüne koyup da sen bunu giyebilirsin şeyimiz yok. Biz biraz daha anne babalar her şeyi biz yapalım tarzında yetiştirdiğimiz için Türk kültürü olarak çocuklarımızı… Tabii evet, tabii onları biz parçamız gibi görüyoruz. Sanki elimiz falan gibi zannediyoruz. Beslenmesinden şey. tutun şeyine kadar ama bu ileriki yaşlarda 60 yaşına ayına gelmiş bir çocuk… Ee, kesinlikle kendi beslenmesini diye yapabilmeli. Döke saçada olsa yapabilmeli. Ama biz anne babam sürekli ağzına vermiş, şey yapmışsa eğer e, kendisi yedirmiş, şişirmişse çocuk da bu sefer ne olur? Sürekli beklenti içerisinde. Çocuk kendini e, tanımlayamıyor. Kendini çok rahat ifade edemiyor o noktada. Resim kısmına takıldım ben hocam. Yani siz bir diğer tarafa <gülüyor> geçtiniz ama Resim çok, çok, çok ilgimi çekti. Ee, aslında belki de bu, bu ilginç bir şey olabilir. Bazen e, kimi terapistlerin yapmış olduğu Oyun terapileri de var. Yani çocuklarda oyun terapi aslında bir başka alan. E, ve bunu çalışan e, arkadaşlarımız da var. E, oyunla ve kullandığı e, malzemelerle çocuğun, işte sizin öğrencileriniz olarak, hoca olarak, öğretmen olarak gördüklerinizi, onlar psikolog olarak görüyorlar ve bunu tedavide kullanıyorlar. Mesela kum oyunları yapıyorlar. Evet. Ya da işte hamur diyorsunuz değil mi hocam? Hamur, hamur oyunları hamur yapıyorlar. Ama o hamur oyununu yaparken bile, Eline almış olduğu hamuru hızlı hızlı koparmasının bir anlamı var. Evet, ya da onu işte sıkarken yapıyor olmasının sonra henüz bitirmeden döküyor olmasının bir anlamı var. Mesela bazı var ki diyelim ki o hamurla sonuna kadar yapmak istediği şeyi yapıyor, bakıyor, bir eksik görüyor, orayı düzeltiyor, yama yapıyor, ilave yapıyor filan. Ama bazı var ki çatıyı diyelim ki çıkıyor ya kabayı çıkıyor diyelim, hemen yıkıyor filan. Ya bütün bunların duygusal aslında karşılıkları Karşıma vardır var. demek ki. Evet, var muhakkak var. Ya bazı çocuk mesela aldığı gibi fırlatıyor. Hı -hı. Kesinlikle e, oynamak istemiyor dediğiniz oynamına geçtik, oradan bahsedelim madem. Oynamını yaparan parça ediyor. Çünkü ya bu çocuk evde bir sıkıntıyla gelmiştir, evde bir şey vardır ya hani büyüklerinden, kardeşlerinden Hı -hı. bir takım şeyler yaşıyordur, onu yansıtıyor. Kullandığı her materyal, sadece resim için geçerdik, kullandığı oyuncaktan tutun, işte oyun hamurundan, resim kaleminden hepsine zarar veriyorsa eğer bu çocuk, bu çocuğun biraz iş dünyasına girip sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Aslında sinyallerini veriyor çocuk, alarm veriyor o noktada. Hani ben şurada bir eksikliğim var, beni görün tarzında bir takım sinyaller veriyor. Sözlü olarak dile getirmese de beden dili olarak ifade ediyor. Daha iyi konuşasınız diye çaylar getirdiler. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu tabii bu, buraya takıldık biraz. Yani evet. bu, bu konu benim ilgimi çekti. Eğitimci çekçe, tarafına değil takıldık üzüldüğüm e, şey. e, Evet. E, bu da güzel. Zorat dedik. hani ner, nereden yeri evet. orada evet. gidelim dedik ama zaten e, kitabınızdan da sizin e, eğitimi ve çocuklara verdiğiniz önem daha belli. Daha belli bir programda tanışmıştım sevgili seyirciler. Gelincik romanını bir kez daha hatırlatalım hatırlatayım sizlere. E, önemli bir kitap, aşktan bahsediyor ama çocuklara yönelik e, bir metin. Biraz bununla ilgili olarak da sorularım olacak hocamıza. Bunu da bize tanıtmış olsun. Zinde yayıncılıktan çıkmıştı. Epeyce yerlerde duyduk. Sanırım bazı eğitim, öğretim kurumları da bununla ilgili olarak sizi değil mi seminerlere çağırdılar, anlatımlarda evet, evet, bulunduğunuz sosyal medyadan gittik. takip. Biraz oralardan bahseder misiniz? Yani okullara gittiğinizde ne yaptınız, neyi anlattınız, ne istiyorlar? E Okula gittiğimizde şimdi sistem şu şekilde birçok arkadaşlarımıza gitmiştir. Önce kitaplarımı gönderiyorum ben. İstiyorum ki okusunlar. Ondan sonra beni tanımaya çalışsınlar, sonra sorularını tamamlasınlar. Hani ben kitabımla beraber gittikten sonra onun bir anlamı kalmıyor, benim açımdan diyeyim hmm. ben. Okuyorlar gençler, özellikle lise öğrencilerine çok fazla gittik, beraber olduk onlarla. Sorularını soruyorlar, e, çok meraklılar, e, okullara daha çok fazla yazarların gitmesini e, talep ediyorlar. Bir dönem İstanbul'da vardı ama Adapazarı'nda bilmiyorum. yani ö Öğret, e, yazar okulda filan gibi projeler yani, var. Projeler yapılıyor ama hani devlet okullarına biraz daha böyle yer açmamız gerekiyor. Hani bize de düşen çok fazla görevler var. Belki ben işin e, e, hamurunda olduğum için daha iyi görebiliyorum bazı şeyleri ama e, dışarıda olanlar bizim kadar belki de rahat mi, mi olabilirler. E, gittiğim zaman çok güzel tepkiler alıyorum. Dönükler çok güzel. E, onların seviyelerine, onlara uygun bir roman olduğunu da düşünüyorum. Ee, buluşmak güzel ne yani. Ne var içinde? Yen... Kitabın içinde ne var? Ne anlatıyor? Kitabın içinde aslında o geçen dönem yazılmış e, gündem, aslında gündemi çağrıştırıyor. Şu ana da e, uygun diyebilirim. Niye gelinecek? Yani niye gelinecek? E, Gelecek biliyorsunuz kırsalda yaşayanlar var mıdır bilmiyorum. Tarlalarda sınır bölgelerinde olur. Ee, i̇nsan eli değdiği zaman hemen dokusu bozulur. Ama o dağ yamaçlarında olsun, tarlanın yamaçlarında olsun bütün rüzgara, bütün hava muhalefetlerine karşı dimdik ayakta durur. Çok da naif olmasına rağmen. Çok mi? da naif olmasına rağmen. Evet, şurada bir çizimi de var. Sağolsun o da arkadaşımın çizimi evet, çiz, bana çizimi. hediyesi. Karakalemli evet. ama orada çok fazla belli olmadı. Ee, Nurdan, Nurdan. Herhal bir arkadaşım evet, Nurdan, var. Evet. Karikatürist kendisi Eyvallah. çok güzel teşekkür et, biri var. Teşekkür ederim, diyorsa selamlar. Ee, gelincik biraz narinliği, işte inceliği, başkaları tarafından müdahale olduğu zaman kırılganlığı, Başarı işte iyi olmasını falan anlatıyor. Gençler böyle bir şey mi? Yani gelincik ismini koyarken yani hem romanın adını hem de o fotoğrafla birleşik sihinize kurduğunuz zaman yani gençleri kırmayın, onlara iyi davranın, onları iyi besleyin, On, onları kırıcı, travmatik davranışlarda bulunmayalım gibi bir alt mesajı da mı içeriyor bu? Yani muhakkak yani şu anki gençliğin, ben özellikle gözlemlediğim çevrede müthiş bir sevgi yoksun olduğunu düşünüyorum yani çünkü biz çocuklarımızı bilgisayarların başına tabletlerin başına esir ettik ama bizden uzak olsunlar evde olsun yeter ki hani dışarıya da salmadık ev güvenli ortam oluş Aslında en güvensiz ortam bilgisayarın başında kendi başına olduğu ortam çocuğun. Çocuk diyorum artık, hani lise çocuğu da liseye geçmiş. anne için çocuk artık yani için aslında Üniversiteye gitse bile çocuk çocuktur evet. yani. Evlendik, barklandık hala biz çocuğuz. <gülüyor> Değişen <gülüyor> bir şey yok. Annemiz vala çocuğuyuz örneğin. E, aynı şekilde e, gençleri kırmayalım. Yani biraz daha onlara kucak açmamız gerekiyor, yön göstermemiz gerekiyor, rehber olmamız gerekiyor. Ne kadar her şeyi bildik, özgüvenli yaklaştılar da mutlak ki hataları vardır. Biraz daha onları kendi ortamlarımıza çekmemiz gerekiyor. Hocam o dönemde biraz e, özenti var mı? Çocukların özellikle geçti, hani birine benzemek, bir rol model, işte filan artist gibi, işte filan sanatçı gibi ya da filan manken gibi filan. Yani o dönemlerde bir özenti, e, henüz kendisi olamama, bir bir arayış hali, nerede duracağını bilememe. Belki geçen sene şu sanatçıya benzerken ya da bu işte sunucuya benzerken bu sene başka bir oyuncuya falan denince, yani bir, bir arayış ve bir yerde henüz duramama hali. Yani işte gelincik dönemleri, belki de bir arayış hali. Bu özenti dönemlerinde ne yapmak lazım? Ya da ne gibi tehlikeler, sıkıntılar bekliyor olabilir onlarda? Ya biraz daha medyanın üzerinde daha farklı eğitici programların özellikle olması. Evet, sanatçıları çok fazla örnek alıyorlar, onların yaşamlarını örnek alıyorlar. Ama biz bunu yapıyoruz. Popüler bir kültür hani biz getiriyoruz. Nasıl biz yapıyoruz, bunu. yapıyoruz? Yani biz yapıyoruz. Yani bir sektör var. Biz çekiyoruz çocukları içerisinde. Hani bir diziler çok fazla yoğun, biz sinemada çok fazla farklı farklı şeyler yapıyoruz. Ancak birkaç sezondur böyle biraz daha özellikle TRT kanallarında bir takım oluşumlar var. Çok da güzel, tarihi anlatan, hepsini de çok severek, izleyerek takip ettiklerini de biliyorum bir kısmı özellikle Lisede değilim ama eşimin lise öğretmeni olma dolayısıyla onların ortamlarına girmemden dolayı. biraz daha orada gözleme şansım da var. E Onlar eğitimci bir ailesiniz. Eğitimci bir aile. Çok teşekkürler Karaca. Merhaba Selvi. Merhaba Selvi. Merhaba Yene. Onun ortamlarına girmeye çalışıyorum. İlk zaten kitap olduğu gün, ertesi üçüncü günü onların okuluna gittim. Direkt. Eşimle okuluna gittim. Ne diyorlar eş durumu? E, eş durumu. <gülüyor> <gülüyor> eş durumundan kitap imzalamaya gittim. Oraya gittim. Öğrenciler. Hatta şu an bile hani biz beraber on kendi öğrencim olmamasına rağmen. Görüştüğümüz diyalog halinde olduğumuz öğrencileri var. Eşimle öğrencileri. Evet. Ada Pazarlı mısınız? Ada Pazarlıyım. Eşiniz? Eşim Kütahyalı. Kütahyalı. Evet. evet Kütahyalı çok Çok severim Ada Pazarı. Benim çocukluğumun şehri. Ee, amcam Ada Pazarında yaşıyor. Dolayısıyla ergenlik dönemlerimde neredeyse ayda bir kez, bazen iki kez Ada Pazarına gittiğim oluyordu. O zaman şimdi halen var mı biliyorum ama Demir. E, tren yolu yani istasyonun bulunduğu yerde Aynen. Eskiden, devam o, şey o, o, kadar orada, or, orada bir park vardı eski eskiden. Yani istasyonun önünden bir park vardı. Amcamlar da hep onun sol tarafındaki çocukmanlarda oturuyorlardı. Biz hafta sonları gittiğimizde pazarının en eğlenceli hatırladığım kısmı e, akşam biraz hava serinene doğruyunda işte amcamlar yeğenle yenge de, e, bulvara çıkmaktı. E, bul, bulvara çıkıyorduk şeye kadar. E, bu bunların kesiştiği caddenin Çarşı e, evet, <gülüyor> evet. Caddesi. Evet, Çarşı Caddesi. bir tane meyve çatisi var hala evet. da. Çarşı Caddesi evet. Tek bir cadde hala. Çarşı Caddesine kadar gidedik, Çarşı Caddesine e, gittiğimizde tozlu tarafına dönme dönmeden orada solda çay bahçesi vardı o zaman. E, or, orada da oturulabiliyordu. Zaten e, şey bulvarda bir yürü, yürümek e, Adapazarı'nın bir adeti. Bir de düz yer olduğu için, şimdi öyle değil bilmiyorum ama normalde de böyle yaşlı amcalar da dahil olmak üzere neredeyse herkesin bisikleti vardır ve onlar bisikleti filan gideri gelirlerdi. Bu deprem sonrasında e, şehir biraz taşındı değil mi? Taşınanlar İyi. yine geri geldi, biraz uzak kaldı <gülüyor> geri gelenler çok fazla. Ama vardı. kaymakamlık, şey, şey, dışarıda, de, işte. falan dışarıda ama yine de... E, çok da dışarıda sayılmaz asın, esasında. Hani o deprem komutanının yapıldığı yerde benim e, rahmetli anneannemlerin olduğu yerler. Evet. Çok da dışarıda değil ama yine de bir, bir tık uzakta diyelim. İstanbul trafiğine kıyasla içinde diyebiliriz. Evet. Ya, e, giderken tabii ben Tambul'u bulamıyorum ya da pazarın içerisine giriyorum. Oradan e, Seldivan tarafından dönüp kuramıyorum. E, Kuyucu mu? Kuyucu Karasu Camili kuy... Kaynarca, karası, Karasu o şekilde kuyucu, gidiyor. Kuyucuca. İşte gidince buluyorum ama şey teci mi ismini yani, hatırlayamadım ama. Çok ee, Orada da çok güzel yerler. Yani o, çok güzel evler. Yapılan yaptılar. yerler çok güzel ama hani uzak biraz daha şehrin dışında olduğu için ulaşım açısından sıkıntılı. Ama hani ne yapılabilirdi en güzel o şekilde tolere edilebilirdi. Hani şehir nasıl şekilde yapılandırabilirdi? Bir tek orada vardı. En yakın orasıydı. Çok güzel bir Mesela Ada pazarında gençliğinde gittiğinizde çarşının alt paralelinde böyle paralelinde istasyondan sonra o pazar kurulur o orada. Mesela o orası bana çok ilginç gelirdi. Giderdiğiniz pasajlar vardı Ada pazarında. O, o, pa o, o, o pasajlar da çok önemli. Hatta gittiğim kitap evleri vardı. Biz Zafer Kitabevi'ne giderdim ne pasajıydı? Demircioğlu pasajı olarak. Şey, şeyin altında. o pasajlarda bakınırdım. Aynı pasajda devam ediyorum. Eee, sefer Ada pazarı biraz da aslında sanat bir yeri de. Mesela e, hepimizin belki yetişmesinde etkili olan e, Zafer Dergisi Pazarında çıkar. Evet. Değil mi? Evet. E, Zafer İlim Araştırma Dergisi Pazarında çıkar. Ben orada çalıştım olsa öpüle de gidip geldim İstanbul Şubesi'nde olsa. Mesela Pazarının çok önemli bir çizeri var. Bir karikatürist var. Osman Sıroğlu. Osman abi, tabi. Osman evet. Sıroğlu. Tanışır mısınız? Çok misiniz? kıymetli tanışmaz olur mu? Benim mi? dergim çizimlerini o yaptı. Hatta gelincik içinde bir çizim yapmıştı ama sonra bir araya denk getiremedik. Kapağını evet. normalde Osman hocam yapacaktı. Denk getiremedik. Benim biraz aceleciğime denk geldi. Yayın evi biraz sıkıştı derken Osman hocamın yoğunluğundan dolayı tatil girmişti 15 tatil araya. Yelişimimizi kopardık o süre içerisinde. Ama çok kıymetli bir büyüğümüz gerçekten. Çok önemli bir çizer. Ee, takip etmeyenler varsa sosyal medyadan, Facebook'tan Osman Suroğlu'nu takip etsinler. Gerçekten her duruma uygun kendine has özel çizgileri olan bir karikatürist ve gerçekten çok duyarlı bir insan Elazığlı diye hatırlıyorum. Ada Pazarına yerleşti. Zafer'de tek sayfa çizimleri de olurdu. Bir dönem üreticilik yaptı. Beraber de çalıştık biz Osman Sarıoğlu ile. Onun için hatıralarımız var. Uzun zaman oldu özledik. saçlarına da beyazlar da düşmüş geçen Yok her halinde o beyefendiğini koruyor. Aynen. Gerçekten o beyefendiği. Evet, bir ziyaretine inşallah gideriz. Bir günde burada çizel, çizelliğini konuşuruz. Ee, Cüneyt Su var arada pazarında. Tanır mısınız? Onunla tanışma fırsatımız olmadı, olmadı ama. Cüneyt Su abi, küçük hikayeler konusunda muhteşem bir yazardır. Zafer'de hikayeleri çıkardı. Hayatın içinden hikayeleri çok bilinir. Ada Pazarında aslında mühendis öğretim üyesi. Bu hikayelerde kullandığı ismi docentdir, başka başka başka bir isimle. Ama oradan başka isimler de çıktı mesela Cihat Safer mesela iyi bir iyi bir, evet. ka, bir kalemdir evet, değil mi? Evet. Ada Pazarı'dan yine çıkılmış. Yakine tanışmasak da takip ediyorum Bilmiyorum. kendisini. Mesela Ömer Sevinç Günün adad çalışmaları olmuştu işte. Sanat atölyeleri, hatta bir radyo çalışması vesaire. Evet, evet. Yani bunları şunun için söylüyorum, biraz da hani Ada Pazarı'nın konuşması Ada Pazarı'nda bir edebiyat, sosyal hayat ve sanat var. dünyası da var. var. Biraz Açık. siz gözünüzden onu anlatır mısınız? Yani nasıl bir edebiyat ortamı var orada, nasıl bir sanat dünyası var? Mesela orada bir yazar nereye gider, bir hani... yazar hangi kafeye gider ya da hangi pastaneye gider ya da böyle bir yer var mı? Ya da sanat merkezleri var mı? Nerede yazdıklarını insanlar birbirine aktarır, okur, tartışır? Böyle bir ortam, bir edebiyat ortamı var mı hocam? Şüphesiz sizin söylediğiniz gibi pasajın altında bir Kitapçılar Çarşısı var. Orada banklar var. Herkes orada bir oturur, bir çay vardır orada. Orada zaten bir oranın belki de şeysi yemekhanesi orası aynı şekliyle. Ben yazmaya şeyde başladım, Sayıklanış Kültür Merkezi vardı. O şekilde bir atölyemiz vardı. Her akşam orada bir takım söyleşiler, yazarlar davet ediliyor, bir takım programlar yapılıyor. Ee, güzel bir yer, herkesin katılmasına tavsiye ederim. Mutlaka Ada yol yol düşenlerinde uğramasını da isterim. Nereye? Tam olun, nereye? Sayı nerede? Tanış Kültür Merkezi'ye hmm. geçiyor. Kent aslında ama orada e, her gün programlar var mutlaki. Ya. Biz de oradan çıktık, o mutfaktan çıktık. Onun öğrenciniziz. <gülüyor> Hala daha devam eden arkadaşlarımız da var. Fahri Tünah hocamdır kendisi. Selam olsun buradan eğer takip etme şansı varsa eğer. Onunla beraber başladı bizim serüvenimiz geçen yıllarda. Yani öncesinde yazmalar, çizmeler vardı ama bu şekilde hani sistemli bir şekilde yoktu. Birinin size rehber olması gerekiyor. Yazma işi ciddi bir iş aslında değil mi? Ciddi. Hocam, hani böyle aklıma geldi, bana ilham geldi, i̇şte oturdum gecenin bir vaktinde yazdım. Oh ne de güzel yazdım falan. Böyle bir şey değil. Yazmak bir sorumluluk işi ve emek isteyen bir şey. Yani nasıl, iş, nasıl işe gidip çalışıyorsanız e, kelimeleri üst üste koyarken bir e, kuyumcu hassasiyetiyle aslında çalışılarak bir metin üretiliyor. Eğer kalacak bir metinse eğer. Ama sadece benim de bir kitabım olsun, Ahmet abi destek olsun, Fatma ablam destek olsun, bir de kitabım olsun gibi düşünülüyorsa... Evet, bir, bir kitap olmalı, bir kitap sahibi olunabilir, bir yazar olunabilir. Ama bugünden yarına kalıcı eserler verebiliyor olmak için e, gerçekten çalışıyor olmak lazım. Bu bakımdan o yaşadığınız e, işte Fahri Tuna ile çalışmalarınızdan biraz bahsetseniz sevinirim. Her, nasıl bir yöntemle çalışıyorsunuz? Nasıl bir yöntemle? Bir defa her cumartesi e, o atölyeye gittik. Uzun saatler kaldık. Öğleden sonra bir gidiyorduk. Her cumartesi cumartesi hafta sonumuzu feda ettik diyebilirim. Bir de giriyorduk, akşam 6-7'ye kadar çıkamadığımız zamanlar oluyordu. Normalde bizim gibi hareketli insanları saatlerce bir yerde oturur vaziyette tutmak çok zordur. Özellikle benim branşım gerekiyor. Çünkü ben sınıf içerisinde sürekli hareket halinde inişler, çıkışlar sabit oturan bir insan değilim. Benim orada oturup dinlemem, her hafta bir yazarın gelmesi, konuklarımız oluyordu, yazmak üzerine bir takım söyleşilerimiz... İşte birbirimizin, atölyede bulunan arkadaşlarımızın yazılarını tahlil ederek bu iş oldu. Yoksa ben yazdım sizin dediğiniz gibi gece yarısı ilham geldi. Aman ben de bunu bir kenara koyayım, birkaç tane daha yazayım ve da, kitap basayım da benim de bir kitabım olsun mantığıyla yola çıkarsak hata yaparız. E kalıcı da olmaz yani da olmaz. Bir birkaç lafta dur durmuş olur. Yani hatta yazmak sorumluluk gerekir. Ben bir yazardan yani çok iyi bir yazardan dinlemiştim, o diyordu ki hani, evet evet evet iyi yazarlar olsun ama mümkünse yazma kardeşim. Yani yazmaya mecbur değilsen ve hakikaten yeni bir şey söylemiyorsan ya da eski bir meseleyi yeni bir biçimde, yeni bir edayla söylemiyorsan yazma kardeşim diyor mesela. Çünkü yazmak sorumluluk ister. Yani sonradan orada yazdığın bir cümleye gelip sana sorarlar. Bu ne anlama geliyor diyebilirler çünkü ee, bu bir cehd işi yani hakikaten de önemli bir şey. Şimdi Türkiye'de öyle yazarlar çıkmış ki yani Peyami Safalar işte vesaire de, dün akşam konuştuk dün konuyla. O kadar mühim yazarlar arasında senin de olabilmen için bir kere onları okuyor, okuyor olman lazım. Bazen gençlerle bir araya geliyoruz biz de burada okul malum. Yazmak istiyor, şiir yazmak istiyor ama e, filan şairi biliyor musun? Adını bile duymamış. Hani bazen okumak da yetmez, ciddi okumak lazım, ciddi okumak da yetmez, anlamak lazım, didiklemek lazım. O kelime oraya niye gelmiş, nasıl gelmiş, yani çünkü Mısra'yı kurmak demek bir bina yapmak kadar bir şeydir. Bir şairin bir kıtayı yazması, o mısraların oluşturulması belki bir inşaat mühendisinin bir binayı kurmasındaki hesaplar kadar zor bir şeydir. Yani biz böyle okuduğumuz bir Mısra'yı, okumuş olduğumuz bir dörtlüğü filan bir şiiri hemen yazılmış bir şey değil. Yani böyle ilhamla kendi kendine gelen bir şey değil aslında. Bir işçiliği var değil mi hocam? Yani bunu mu öğreniyorsunuz okul okulda Bir birikimi bir var yani dolmadan boşanmaz derlerdi. Yani, bir doldurmanız lazım öncelikle kendinizi her anlamda, her şiirde okumanız lazım, deneme okumanız lazım. İşte öncelikle bir kere e, günlük bir gazete takip etmeniz gerekiyor, en basitinden yani. Bir defa medyadan, e, gündemden uzak durmamanız lazım. Hitap edeceğiniz yani kesin Yani bir haber olmamak gerekiyor. Bir haber olmamak gerekiyor. Her şeyi bilmeniz lazım. Aile yapısını bilmeniz lazım, yaşadığınız şeyin arkadaş çevrenizi, işte her A'dan Z'ye bütün e, ortamlara açık olmanız lazım. En şeysi iyi bir gözlemci olmak lazım. Nasıl mı? Sela siz bunları hocam yazdınız, hani kitabınızdan çok bahsetmek istemiyorsunuz. Siz hani mütevazı bir insansınız ama bence bir em emek verdiniz bahsedin. Yani bu, e, yazarı, bir roman yazarını ya da bir hikaye yazarını, e, yazarı ben böyle bahçede çiçek toplayan bir adamı benzetebilir miyiz yani? Çok bahçede ulaşıyor, çiçeklere gidiyor, en güzelini seçiyor, onları topluyor, onlara bakıyor, onları suya koyuyor, onları canlı tutuyor, onlara bakıyor, onu fotoğrafını çekiyor, ona hisleniyor, onları seviyor, okşuyor. Böyle bir şey midir? Yani kelimeleri biriktirmek, onları cümle haline getirmek böyle bir şey mi hocam? Yani biraz yazarlık ne demek? Yani kelimelerini yazar nasıl biriktirir? Nasıl okuyucusuna ulaştırır? hangi duyguyla yapar? Biraz yani, para yapmak Öncelikle zihnimizde zaten birtakım e ektiğimiz ürünler, mahsuller var. En son aşaması zaten kitap haline getirdiği zaman sürme, harman aşaması deriz hmm. biz ona. Hmm. Harman aşaması o boyutta geliyor. O zamana kadar zaten dönem dönem her sene zaten aynı mahsulü ekemezsiniz bir tarlaya. Ya dinlendirirsiniz, ya farklı bir çeşit ürün denersiniz, malzemeniz tarlanızdan neler çıkabilir ona bakarsınız, neye yatkınlığınız vardır. Sizi ne çekiyordur ya da ne okursunuz, işte kime hitap edeceksiniz, ee, hepsi önemli. Yaş aralığı bile önemli. Kim için yazıyorsunuz? Bir defa bunun sorulunun karşılığının sizde olması lazım. Kendim için mi yazıyorum? Hani yazmış olmak için mi yazıyorum? Yoksa kalıcı olmak için mi yazıyorum? E ben açıkçası e, şu şekilde başladım yola. Öncelikle evet kendim için yazdım. Yazmasaydım çıldıracaktım demiş bir yazar. Aynı o şekilde. Bir, bir noktadan sonra kendimi sözlü ifade edemedim düşündüm? Hala daha ifade edemiyorum. Yazı dilim benim konuşma dilimden çok çok daha iyi. Evet, nadir insanlarda hem kelam hem kalem olurmuş. Yani yani hem iyi yazdığı halde, iyi konuşan insan nadir olur. Bazıları hatiptir. Çok iyi anlatır ama otur bir dilekçe yaz deseniz belki de o kadar yazamaz. Ama iyi metinler okuyan kişilerin Dillerin de ona döndüğünü söyleyebiliriz. Yani iyi betin okumak lazım. Bir de metinleri iyi okumak lazım. Bazen örtük okuma, açık okuma gibi kavramlar da var. Yazarın söylemek istediğinin altında, yani dilinin altındaki bakların ne olduğunu anlamak için okuyucunun o metni biraz daha irdeleyerek okuması lazım. Bizler genelde aynı zaman böyle olduğu için kaçınılmaz bir durumumuz var ama işte vapurda, Marmaray'da, işte metrobus'te kenden oturup okuyoruz. Okuma okuma okumamalı mıyız? Hayır, okumamız gerekir. Ama acaba diyorum bazen işte metrobüste, Marmaray'da, işte otobüste, trende falan. Okunan kitap okunmuş kitap oluyor mu acaba? Ya, hiçbir şey yapmamış olmaktansa zihninde e, bir evet, kelime bile ekten sonra da, Evet okusunlar. Ama ne var ki sonra kitaplığa koymadan önce bir kere daha ee, üzerinden tekrar geçebilirler. Benim 2-3 defa okuduğum çok kitaplarım vardır. Aradan anlamadığım, birkaç sene sonra idrak edebileceğim, düşündüğüm, Cemil Meriç'i mesela ben lise yıllarında okuduğum zaman hiçbir şekilde anlamıyordum. 3. sayfasını 4. sayfası, 5. Sayfası, sayfası geldiğim zaman tamam bırakıyordum, kenara kaldırıyordum. Anlayamıyordum, algılayamıyordum belki de. Sonra sonra belirli yaşlarda tekrar gündeme geldikçe, e bir de toplumdaki olaylar gündeme geldikçe, örtüştürdükçe birbirine, o zaman daha iyi anlamaya başladım. Kimleri okumayı seviyorsunuz? Ee, Dedim Cemil çok okurum, Ömer Seyfettin okurum. Yani bir e, sınırlamam yok, kesinlikle. Güncel yazarları da okurum. Acaba ne yazmışlar? E, okumamın sebebi de önerebileceğim kitaplar var mı? Çünkü soruyorlar her gittiğim ortamda. Siz ne okursunuz, işte ne önerirsiniz? E, Onları bir liste çıkartabileceksem eğer verebiliyorum. Bir de herkesin alıcısı, e, alma durumu da farklı. Her gencin de alma durumu, okuduğu tarza farklı. Neye ihtiyacı var? Mesela siz aç birisine şu anda su ikram edersiniz, o onu doyurmaz. Ama tok birisine de su ikram edersiniz, onun için yeterli olur. Yani kimin ne alması gerekiyorsa onu vermeniz gerekiyor o noktada. Biz biraz ki... tanımak gerekir o halde. Yani ne şimdiye kadar yani, nerelerden beslenmiş, ne kadar beslenmiş. Yani kısa bir sohbetten sonra zaten çözümleyebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. İşte şunu okudun mu, bunu okudun mu, bu konu hakkındaki düşünceleri sorarsınız. O şekilde girersiniz çünkü yanlış yerden girerseniz onun seviyesini çok çok üstünde bir kitap verirseniz okumaktan da soğutursunuz. Hmm. E tam, tam tersi bir sonuçta. Tam tersi bir bir olabilir. sonuç da olabilir. Herkesin seviyesine göre kitap vermek lazım. Hiç okumamış birisine siz e, çok ağır bir kitap verirseniz 500-600 sayfa eline edebi bir metin verirseniz o insanı bir daha eline kitap veremezsiniz. Evet. Biraz hani kuş, kuşa verilecek şeyi başka değil mi, kediye verilecek şey başka. Evet, yani herkesin beslenme tarzı şeysi başka. E fakat bir de hocam hepimizin temel olarak, işte o bahsettiğiniz isimler ve belki de çok daha başkaları da var, temel olarak onları bir okumak lazım. Okey. Şimdi normalde hani bir kültürel beslenme yaşayayım, bir edebiyat beslenmesi olsun, sosyal hayatıma gittiğimde ben de birilerle bir şey konuşurken ben de bir şey söyleyebileyim ya da konuşulan şeyler duyabileyim, edebiyatım böyle yararı da var. Eğer siz hiçbir metin okumazsanız, hiçbir kitapla hemhal olmazsanız, yastığınızın altında bazen kitaplarla uyuyakalmazsanız, çantanızda bir kitap olmazsa, bir yere çıktığınızda birine vereceğiniz bir kitap olmazsa, sosyal hayatta da kuru kalıyorsunuz. O zaman sadece siyaset ve sporun dışında konuşabileceğiniz bir cümle, yorumlayabileceğiniz bir mısra falan olmuyor. Yani ben geçen gün bir şairin şöyle bir mısrasına rastladım. Hiç diyemeyeceksiniz mesela. Ya da birileri anlatırken... Belki herkesin bildiği bir şeyi siz ilk kez duyuyor gibi olacaksınız ve ya bunu kim yazdı filan diyeceğim. Mesela diyelim ki adını söylemeden e, Ziya Paşa'dan bir cümle söylüyor ya da Aşık Paşa'dan bir cümle söylüyor. Sümani Baba'dan bir şey söylüyor. Erzurumlu Emrah'tan bir dize okuyor. Şimdi o sohbetin içerisinde zaten herkesin bilmiş olduğu bir dizeyi okuduğu zaman siz o sosyal işte hayatta derseniz ki ya abi o kimindi o şiir falan derseniz. İnsanlar şöyle dönüp bir, bir bakar ya yani bunu, bunu da mı bilmiyor, değil mi? Yani bazen öyle cümleler var ki onu karacı olan olduğu zaten cümlenin gelişinden mühür gibi belli yani zaten, evet. değil mi? Bir Karacaoğlan olan cümlesi olduğu belli. Ya da ne bileyim işte bir kör Oğlu cümlesi o, o, olduğu belli, bir aşık paşa cümlesi olduğu belli. Aynen. Yani bir Ahmet pınar kokusu taşıdığı belli. Yani Cezayir Karakuş'un cümlesinden anla anlaşılmaz mı? Binici fazının geliş biçiminden. Ona ait olduğunu anlamaz mı? Ya, eğer ve biraz okuma istiyor, meraklısıysa bunu anlıyor olması, anlıyor olması lazım. Hepsini bilmemiz mümkün mü? Değil. Ama hiç olmazsa şöhretli o olan yani kaldırımlar deyince Necip Fazıl olmasını biliyor olmak lazım. Evet. Bir garip Orhan Veli'yi değil mi? Bir bir bilmiyor, bilmiyor olması gerek, gerekiyor. Ama sorun, bakalım kaç kişi geliyor? Yediğin zaman. Bilmiyorum Çünkü lazım. sınav merkezli bir sistemimiz var bizim. O yüzden biraz daha hani... E, Çocuklarımız da belki de sınav merkezli olduğu için okumaya fırsatları mı kalmıyor? Gerçi isteyen yine merak eden okuyor ama yine de bir takım sistemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, peki. Biraz da sizin çayınızı yudumarken bir iki mesaj var. Onları da okuyayım. Teşekkür ederiz mesajlarıyla bizleri destekleyen sevgili arkadaşlarımıza. Necla Coşkun iyi yayınlar hocam demişler, selamlamışlar sizi. Evet. Pınar Taş, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş yine, selamlarını iletmişler. İmren Yıldırım, hayırlı yayınlar, kolay gelsin diyorlar. Necla Esma Coşkun, kolay gelsin, iyi selamlar. Ne güzel, program başlangıcında yazılmış mesajlarmış bunlar. Şimdi az evvel düşen başka bir mesaj var. Sevda Güneş Kıran, çok güzel bir program oluyor, teşekkürler. İşte ne Sevda hoşçakalın. Güneş Kıran da edebiyat ilgilisi, sayfalar yapıyor, Tenhan'ın da editörü. Edebiyat severler, yani edebiyatın içerisinde pişenler, edebiyatın içerisinde olmaya çalışanlar. Çünkü olmazsak ölürüz aslında yani nefes alamayız. E, olmaya çalışmak lazım. Nasılsa bir gün öleceğiz. Ama vak vakitsiz ölmemek için biraz değil mi edebiyat şiir okumalı, roman okumalı, bu medeniyetin ürünlerine bakmalı, yeni yazarlar neler söylemiş, on onlara bakmalı, nasıl bir üslupla çıkmış. Demek ki onlarca romanın arkasında Neslihan Eceveso'yu gelinceyi yazmış. Farklı olarak ne söylüyor? Bunu bakarsak ancak bilebiliriz. Ama öncesinde diğerlerini de oku okumuş olmamız gerekir. Dolayısıyla onun üstüne bir şey koymak gerektiği belli, anlaşılıyor. Ee, arkadaşımızın mesajı o bakımdan önemli. Hakan Özcan e, takip ediyor bizi. Habibe Karabulut takip ediyor. Fiskolog Arzunur ortakçı. Selma Aksoy Türköz. İmren Yıldırım. İbrahim Özgün şair abimi selamlar buradan takip ediyor. Nurgül. E, Hatice Toprakçelik mesela... Şiirleri olan Ankara'dan bir evet, arkadaşımız, arkada tanışır mısınız? Arkada. Evet, Yani bir, e, birebir tanışmıyoruz ama sosyal medya içinde evet. tanışıyoruz. E, yani çok güzel dörtlükleri olan, sıraları olan bir arkadaşımız. Bir gün umarım misafirim olur. Dojda Cevçoçkun, Pınar Taş, Zeko Yıldırım, Esma Karakaş ablamız, selamlar. Gazeteci yazar Şamil Kucur Beyefendi, Emine Taştepe, Dileksever, Neval Kurt, Mevrure Şehidoğlu e, bizi e, buradan görebildiğim kadar e, takip eden e, değer, değerli dostlar gibi görünüyor. E, Hüzünlü Kalem takip ediyor bizi. E, Ercan Harmancı'nın bir mesajı var. O, onu da söyleyelim. Bu arada tabi Instagram'dan da e, programımızı takip edenler var. Ona da dilerseniz e, bakalım. E, Psikolog Şeyda Betül iyi yayınlar Uğur Bey demişler. Çok teşekkür ederim. Size de e, selamlar. E, yol hikayesi bizi takip etmiş. Minik Hanım takip etmiş. Hikayemiz bitmez takip ediyor. Elif ee, Ekşi Sözer e, takip ediyor, e, Revşen Yüce takip ediyor, Psikolog Şeyda Betül Kılıç, e, Filiz Sağlam, Ceyda Neslihan Çınar, e, Değerli bir yazar, tanışır mısınız bilmiyorum, ben de sayfadan Tanışmak takip ettiğimiz birisi. seriş Poyrazoğlu, Selma Özer, e, Emine Karakaş, Şahin, Ayşe Şah, e, Şahin Boy Doğan, e, bir gazeteci, değerli bir arkadaşımız. Şu da eşiyle birlikte tiyatrolar yapıyorlar. Çok önemli çalışmalar var. Betül Özcan Şahin, Yıldız Hülya, Özlem Sevra, Şener İşleyen, Miktat Erez, Eyüp Gül, Zehra Fidan buradan, Müjgan Sicimoğlu programımızla ilgili metine de beğeniler koymuş olan değerli arkadaşlarımız. Hocam önünüze notlar var. Hani biz biraz doğaçlama gittik, zuhurata tabi olan kişileriz. Neredeyse bir saati de devirmişiz ama hiçbir saat olmuş Farkında gibi de... Farkında değiliz hocam, devirmiş, bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç, saat olmuş gibi de gelmedi bana. Hani notlarınızdan hani muhakkak aktarın dediğiniz şeyler varsa onları da alabiliriz. Ama ben... Ya e... Aslında yani sosyal hayat içerisinde edebiyatı tamamıyla konuştuk, eğitimci gözümle hmm. yorumladık. Çok da güzel başlıklar açtık. Eminim bundan sonrası içinde. E, daha güzel şeyler yapılacaktır. Bir nebze herkesin gönlünde bir şey açtıysak, parantez, onun içerisini doldurabilsek ne mutluluk da bize doldurur? E, edebiyat geliştirici mi diye ben not almışım mesela. Edebiyat nasıl bir geliştirici? Ya, eğer edebiyatla, sanatla ilgili değilse insan, yani onun geliştiriciliğinin içerisine kendini bir yere monte etmemişse, e, bir yere ataşlamamışsa kendini, edebiyatlı gelişmeyen insanlarda ne gelişir mesela hocam? Yani şiddet mi gelişir? Yani? Edebiyatı biraz... olmayan insanlarda ne olur? İşte ne konuşur o, to o toplumlarda? Siz biraz önce bahsettiğiniz siyaset konuşur. Bir ortama geldiğiniz zaman ne konuşur bizim Türk Milleti? Yeti siyaseti konuşur ya sporu konuşur. Spordan da tek daldan anlarız. <gülüyor> Futboldan anlarız. Diğer haricindeki şeyler çok fazla konuşulmaz. Ama edebiyat ortamlarına geldiğiniz zaman konuşacak konu beklenir. Çünkü alan çok geniştir. Bir şiiri konuşabilirsiniz, bir denemeyi konuşabilirsiniz. Birçok yazarımız var, birçok ünlü. Ee, gelmiş geçmiş büyüklerimiz var. Onlardan alabileceğimiz çok büyük dersler var. Bunları konuşmak farklı. E, siyaseti konuşmak farklı. İşte sonuç olarak geldiğimiz nokta nedir? Son 15 Temmuz'a Yine gelmek istemiyoruz ama mutlaka yaşadığımız bir travma. Ben travma olarak nitelendiriyorum. Hala çünkü ben bile atlatmış değilim. Ee, o olayı Ankara'da olmam dolayısıyla. Ee, eğer olmamış olsaydı Edebiyat konusunda olsaydı şu an 15 tayımızı konuşuyor olmazdık. Evet. Çünkü o dönemlerde biz e, tohumlarımız ne yapardık? Sanatla beslerdik, şiirle beslerdik. Daha naif insanlar olurdu, şiddete yönelmezlerdi. E, saldırgan davranışlar olmazdı. Bir insanın hayatına kastedecek kadar şuursuz olamazlardı. Hocam bütün bunlar Yusuf'un kör kuyusuna düşmek gibi düşünebilir misiniz? Kitaptan bir cümleydi bu. Aslında insan edebiyattan uzak kalınca, sanattan, medeniyetten, işte hüsnahattan, işte musikiden, tefekkürden uzak kalınca, manevi beslenmelerden uzak kalınca, o tarz merkezlerden uzak kalınca, bir nevi Yusuf'un kör kuyusuna düşmüş mü oluyor? Ne demek istiyorsunuz? Yani Yusuf'un kör kuyusu sizce ne demektir? Biz aslında şu anda özellikle bu yaşadığımız travmalarla ve doğru beslenme işimize bir nevi Yusuf'un kör kuyusunda. İndiyen, vaveyla içerisinde olan, ruhları azap içerisinde düşmüş olan insanlar mıyız? E, nedir Yusuf'un kör kuyusu sizce? Yusuf'un kör kuyusu kendine kapanan, kesinlikle kendini dış dünyaya kapatan e, her şeyden yoksun. Bir defa insan olmaktan da yoksun. Sadece varlığının temeli yaşamak amaçlı olan e, bir durum haline gelmek bence Yusuf'un kör kuyusu. Besinsiz kalmak, havasız kalmak, nefessiz kalmak gibi bir şey. Oradaki ortağım. E, Yılmaz İmanlık, sevgili Neslihan Hanım, Allah yolunuzu açık etsin. Başarmanızın devamını diliyorum. Uğur Hocam size de hayırlı yayınlar diliyorum e, demişler. E, teş teşekkürler. Hocam dünyadaki insan kadar sevgi çeşidi, dünyadaki insan kadar aşk çeşidi ya da aşk tarzı mı var? Yani kitapta sanki böyle bir tema vardı. Öyle bir, bir cümlemiz vardı. var. Ne kadar insan varsa, o kadar da aşk vardı demişim ben. Ee, herkese sorduğun zaman, size sorduğumuz zaman aşkın tarifini siz farklı yaparsınız. Hepimizin kalbine yükseder, evet, bütün vücudumuzu esir alır ama herkes de farklı duygular yaşatır. Nasıl ki biz aynı şey yemekten hoşlanmıyorsak. E, aynı aşkı yaşamaktan da hoşlanır mıyız? Herkesin aşkı zihnindeki e, yerine koyduğu, kalbindeki oturttuğu mekan çok farklı. Size sorduğumuz zaman aşkın tarifi çok farklıdır, değil mi? Siz nasıl tarif edersiniz? Ben, ben hiç <gülüyor> Ben Bana sorsanız ben çok daha farklı, farklı tarif ederim. Ha, yaşayanla yaşamayan arasında da çok farklı tarif var. Ulaşılmamış olan en güzeldir aşkta. Ulaştıktan sonra o aşk olmuyor herhalde, benim oluyor. Bu sefer ne oluyor? Ailiyetlik içerisine geliyor. Evet. Şa Şamir Kucur gazeteci e, abeyimiz iyi yayınlar sevgilerle demişler. demişler. Karacaoğlan'dan da bir şiir ile merhaba diyelim dostlara ve izleyenlere demiş. Karacaoğlan adı geçti. E, varsa hazinede bir şey dostlar gönderiyorlar. Çok Akular güzel. sökün etti yurdundan. Koç yiğitler yatamıyor derdinden. Sabah namazında belen ardından sağdım altı güzel indi pınara. Saydım. Üçü orta boylu gayetle güzel, üçü uzun boylu gözlerin süzer. Dedim Akça Ceyran gölde ne gezer? Gölde ne gezer? Alkınalı keklik indi punara. Karacı olan gene coştu bulandı. İnip aşkın deryasını dolandı. Güzel gitti diye. Pınar ağladı, acıdı yüreğim, yandı Pınar'a diyor. İşte ya bir, biraz güzel, buralardan bakmak lazım değil mi? Buralardan e, hadiseye bakıyor olmak lazım. E, hocam mesela kiminin e, aşkı edebiyat, kiminin aşkı şiir, kiminin aşkı güzelliğe meftun, kimi tefekkürler aşık, kimi ibadetin hazına aşık, kimi mesela okulda öğrenciye aşık, kendini onlara heba ediyor, siz anladığım kadarıyla... E, ayrıca öğretmen bir ailesiniz ve evet. kendinizi değil mi? eğitimi, öğretmeye çocuklara, ya bu neslin gençliğine verdiğiniz belli, ne güzel. E, e, kimi kütüphaneye aşk Mesela Öyle arkadaşlar tanıyorum. Gece gündüz kütüphanede, ya bu adam tatile gitmez, bu adam bir yere mi gitmez, bu adam dışarıda yemek yemez. Çıkışlarını görüyorum, hemen biz İslam'ın arkasındayız. Ömrü kütüphanede kitaplarla geçiyor. O insana bir ton para verseniz, bir ton da dayak atsanız normalde gitmez. Ama şimdi çıkartamıyorsunuz. Herkes tatile gidiyor, denize gidiyor, oralara, buralara gidiyor. Herkesi işte serfilerde falan görüyorsunuz. O kütüphaneye aşık olan insanlar gitmiyorlar. Oradan bir şey yakalayın, bir eser üretip, bizim şu anda elimizde olan eserler, başkaları. E, bizler tatillerdeyken, keyif sürerken, haz-ı uyurken, gaflet halindeyken onlar uyanık oldukları için bize bir şey sunuyorlar. Ya yani onların uyanıklığı bizim uyanık olmamız için. Evet. Malzeme sunuyor. Kimle de kütüphaneye aşık. Sizin hani okul, balum söylediniz, e, kütüphane ile aranız nasıl? Ya da kütüphane sever misiniz? Bir kütüphaneye gider misiniz? Çalışmalarınızı evde mi yaparsınız? Ya yani e, benim kütüphaneden çok ben sahafları gezmeye çok çalışıyorum, hı. seviyorum. Eskiyi çok seviyorum. Orada bir yaşanmışlık alıyorum. Ben zaten kitapta da bir kısımda bahsediyorum. Hani kahraman da aynı şekilde sahafıta buluyor belki birçok bir şeyini. Ben eskiyi daha çok seviyorum. Orada mesela bu kağıda sizin kitabınıza dokunuyorum. Bunu benden önce birisi dokunmuş olsa onun bende ayrıcalığı da daha farklı. Hı hı. Benim gözümün değdiği yer acaba o satırda aynı duyguyu hı hı. hissetti mi? Siz yaşanmışlığı önemlisiniz. Yaşanmışlık yani. olması lazım. Evet, bu kitaba kim, benden önce kimler dokundu? O yüzden de kendi kitaplarımı da çok gönül rahatlığıyla verebiliyorum. Çünkü ben benden sonraki doku, birilerinin yaşanmışlık üzerine kendi anılarıyla koyması çok daha farklı bir şey. O zaman da şöyle bir şey oluyor hocam. Ben geçen... Ee, sene okula e, seminer vermek üzere bir hocamız geldi, meşhur bir hocamız. O bir hikaye anlattı, çok etkilendim, onu bir yerlerde de e, an, anlattım. E, fakat ben böyle bir hikaye okumuştum diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra akıma geldi ki, e, Ötüker yayınlarından Abbas Sayan'ın Yılkı Atı hikayesi romanıymış. Küçücük bir roman, sizin romanınız kadar Hı -hı. belki daha da küçük, incecik bir şey. E, Abbas Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir isim. E, Anadolu dilini kavramlarını kullanması bakımından çok önemli bir isim. Eğer ilk kez duyanlar varsa ya da duydukları halde Abbas metinlerini okumayanlar varsa e, hiç olmasa Yılkı Atı metnini okusunlar. Yani kütüphanelerinde bir adet Yılkı Atı olsun. E, yani bir atın duygularını, yaşayışını, aslında insanın hislenişini anlatıyor at derken. İnsanın bazen vefasızlığını, bazen ordum bazen bencilliğini, o ve bazen yardımseverliğini, birbirini korumasını, o atın duyguları ile anlatması hocam muhteşem. Hatırlamak için bir daha okumanızı öneririm. İnşallah. Sonra bu benim, bende vardı bu kitap. Kütüphanemi aradım, taradım, bulamadım. E Birliğini veriyor olmanın da böyle kötü bir tarafı var. Yani ben de vermeyi seviyorum. İşte evine misafir gelenleri veririm. Ya da işte birine anlatırım bu kitap sende var mı derim yok der. Eğer öğrencisi alamayacaksa tamam bende var ben getireyim derim. Ona veririm ama o getirmez. Ben ona ben, verdiğimi unuturum. Aradım bulamadım. Gittim tekrar. Liste yapıyorum Öyle artık mi? kime ha? ne verdiyse. Var, vermek siz. caizse almak da caiz. <gülüyor> <gülüyor> o zihniyete gidiyorum. Senin sende şu kitabın vardı hatırlarsan. Bittiyse getirebilir misin? süresi evet. var okuma süresi var onun biraz eğitimciliğin galiba disiplini evet. de var burada. Ben hiç, hiç Hani not böyle tutarak bir şey, şey yapıyor yani. bak bunu bu almıştı bundan isterim ben geriye bunu tekrar geri artık alıştılar bunu geri getirecek miyim bende mi kalacak sorusu geliyor dedik evet. arkadaşlardan getirsen daha iyi olur memnun olurum getirirsen. bazen de iki alıyorum. Üç alıyorum hmm. çok beğendiğim kitapların, devamlı alıyorum. Bu da hediye etmediğim, bu mutlaka bunu okuması gereken bir kitap diye. Onları düşünerek de alıyorum. Ne güzel, dostlara hediye edilebilecek en güzel. Şey. En güzel, kitabı bana birisi de. hediye almak istiyorsa kitap alsın. Efendim duydunuz, <gülüyor> duydunuz zilin sesini. <gülüyor> en güzel hediye olur benim için. Eşinize de en azından duyurmuş olduk, efendim kitap hediye edebilirsiniz. Eşim alışkın. Öyle mi? Alışkın, öyle ki artık hani belirli bir bütçeye sahibiz, kredi kartına taksitle kitap alıyoruz. <gülüyor> <İyiymiş>. <gülüyor> ee, şimdi fuarlar tabii e, bizim işte sıkıntılı benim evim her tarafı e, çok yakın dostlarım birileri işte Can gibi işte Şaban Özlemli gibi falan her yerde kitap var. Balkon Balkonda kitap, balkonda işte böyle bir şey var onların aralarındaki dergileri, kitaplar sıkışmış, e, terasta kitap var, balkonda kitap var, babamın yattığı odada kitap var, benim yatak odamda kitap var. Okuduğum şeyin, oturduğum koltuğun sağ tarafında kitap var, sol tarafında kitap var, televizyon orada, açmadıklarım. Yani onları özellikle açmıyorum ki rafa girmesin hani okunmadan kendimi mecbur hissettiğim diye. Ayakkabılığın orada, çünkü her yerde kitap var. Ee, bu deva diyor ki kızım ya, ya hani bir almadan ya o da kitap okumayı seviyor ama bu kadar da fazla. Bazı fuarlara gidince baştan kendimi şartlandırıyor. Diyor ki hiç kitap almayacaksın diyorum. Öyle bir dolanıyorum, fakat bir bakmışım çıkarken ya bu, bu almadan olmaz diyorum. Bu, bu kitabı bulmuşsun, almadan olmaz. E şimdi de aklımda öyle yazarlar var. Mesela şimdi almam gerektiğini düşündüğüm yazarlar var. Ama bir taraftan da henüz okunmamış bir sürü metinler var. E bir de sağ olsunlar hani bizim severi olduğumuzu bildikleri için dışarıdan gelen kitaplar da var. E neredeyse hani ofisimde çalıştığım yerde arkamdaki pencerenin arka tarafları yanlarken kitaplar dolu bazıları başlanmış bazıları yarısına kadar gelmiş bazıları ilk sayfalarda katlanmış filan ama yine de güzel bir şey yani, yani. bazen alım bir alım diyoruz o verdiklerimiz kaybolmuş olmasına rağmen bence öyle en diyoruz. güzel miras o ben e, o şeyle bakmıyorum Çocuklarıma verebileceğim bırakabileceğim en güzel şey buydu ev bıraksam mal büyük bıraksam kavgası edecekler daha çok niye bırakmadı diyecekler ama bu onlar için en güzel şey buydu. Onlara bırakabileceğim en değerli eser yazıydı. E bize de zaten yazıyla ulaşmadı mı? Kültürümüz bize yazıyla ulaşmadı mı? Yani ee, Şimdi e-kitaplar de... e, e var hocam. Yani belki de bizden sonraki nesiller ama ben tabii kitabın kendisini çok seviyorum. Kırsana ee, biz çıktığınız biz de... zaman telefon da gidiyor, internet ha, de gidiyor. Değil. Okunamıyor. Güvenmeyi diyorsunuz. Olarak. En garantisi bu. Yollarda mesela çekmiyor, dönem, dönem yolculuk yapıyorsanız eğer yol üzerinde okuyacaksanız. Ben öyle bir yere gittim ki geçen hafta tatili. Karadeniz'e yakın bir yer, kesinlikle telefon çekmiyor hocam. Mecbur ne yapacaksınız? Çantanızdaki kitabı kaldınız ta ta ta Tatil için iyi bir yermiş ben. Evet. Kitabınızdaki çantanıza ne yapacaksınız? Onu, onu, onu da onunla yetinmeyeceksiniz ya, onunla hem harcayacaksınız, başka çareniz yok. Bir de ben de şey kitabı yani kağıt üzerinden paper kağıt üzerinden okumayı seviyorum. Çünkü burada okuduğunuz zaman e, iç içe giriyorsunuz metinde. Yani met, met, metinle dalaşıyorsunuz tabiri caizse. Yani Mr. Box'in de çizdiğim yerler var e kitabınızda. Altını yani, çizmiyorsak bir kitabın zaten o kitap okunmuş sayılmıyor. Bazen, benim kanaatimde. Bazen altını çiziyorsunuz, bazen kenarlarını çiziyorsunuz, araya notlar Küçük koyuyorsunuz, notlar bazen didişiyorsunuz. Anlamadığınız yer oluyor, ya yanlış mı acaba diyorsunuz, ünlem işareti koyuyorsunuz. Sonra belki yıllar geçiyor ya da belli bir zaman sonra bir şeye ihtiyacınız oluyor ya da işte kitapsıyorsunuz diyelim çay samak gibi hani bir kelime türetmiş olalım. Bu kitabı aldığınızda bütününü okumak yerine altını çizdiğiniz satırları okuyor olmak yeniden beslenmeniz oluyor. Bazen bu altını çizdiğiniz satırlar hocam sonradan okumanız bile size daha iyi gelebiliyor. Yani roman diye de düşünmeyin sevgili seyirciler. Yani romanların altı çizilir mi? Hani bir fikri eser değil, bir düşünce eseri değil, bir makale değil diye düşünebilirsiniz ama... Bence öyle düşünmeyin. Romanların hikayelerinin içerisinde öyle demirlebilebile bir cümleler var ki, yani bazen yıllarca hazmedemeyeceğiniz bir cümle söylemiş oluyor. Öyle bir ee, kelime çıkıyor ki bazen hani gerçekten karşınızdaki insan bile şaşırıyor. Defa yani sizin yaşınız kadar belki sıfır koyabileceğiniz kadar kitap okumuş olmasa bile bunu ne amaçta yazdın buraya diyor. Yani bu ne diyor iki kelime aslında ama. Bunu ne amaçla? niçin kullandın? Hani kendinde onu e, örtüştüreme hiç duymadığım bir kelime oluyor. Aslında çok sıradan bir kelime gibi gözüküyor ama farklı oluyor. Evet. Ee, mesela Şemzi Tebriz'den bir alıntı yapmışsınız, sayfa 15'te. Hocam, ey aşk, seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin, bilememişim. Oyalanmışım, kala kalmışım. Yani. Siz de burada devam ediyorsunuz, Dona kaldım, odam sıçaktı, ellerim buz kesmişti, sayfalarca okuduğum kitapların üç kelimelik özetimi miydi bu aşk, dilime yabancı, bedenime, düşlerime, gördüğüm nesnelerden neye benziyor, şekli, şemali, tadı, kokusu, rengi, miktarı var mı diye evet, devam ediyorsunuz. Ee, Kitap lahemhar olmak ilginç bir şey. Kitabın bir yerinde diyorsunuz ki hocam, aşkın ayrılıkla imkanı. Evet. Evet. Her aşk ayrılıkla sınanır mı? Ya da sınanmamışsa bir aşk ona hakikati bir aşk, sahici bir aşk, ateşten geçmiş bir aşk diyebilir miyiz? Ne yani demek ayrılık aşkın ayrılıkla mı? şu şeyde herkes bedenin ayrılması olarak görüyor ama aslında ruhlar ayrılıyor orada. Hani kalp kalbe artık eskisi gibi sıcak bakmıyor, aynı ritimde atmıyor. Yani bu noktada ayrılık devreye giriyor. Her sadece beşeri aşktan bahsetmiyoruz burada. Hani biz mesela bir e, Allah aşkımız da var burada. E ondan da ayrılıyoruz. Beş vakit huzuruna gitmediğimiz zaman ondan ayrılmış olmuyor muyuz? E, orada da var. Yani her vakitte gittiğiniz zaman e, sevgiliye kucaklarınızı açıyorsunuz. İşte secdeye duruyorsunuz. O noktada ne oluyor? Ona kavuşmuş oluyorsunuz. Ama gitmediğiniz zaman bir pişmanlık, vicdan azabı duyuyorsunuz. O zaman ne oluyor? Siz ondan da ayrı düşmüş oluyorsunuz. Ama telafi etmeye çalışıyorsunuz ne de? Aynı bu şekilde yani. Aşkın her alanda imtihanı var. Yani sadece hani beşeri aşkta yok. Diğer evet. ayrılıklar da söz konusu burada. Hocam bir mesaj var. Bunu okumak isterim. insanlara kitap okumayı ya da edebiyattan bahsedince öcü gibi ya da bu özür gibi görüyorlar. Maalesef herkes sosyal medyada bu güzel şiirleri ve yazarların sözlerini paylaşıyor ama... Konu kitaplara gelince özür gibi görüyorlar. Önce bunu anlatmamız lazım. Ben kitap okuyunca ruhum huzur buluyor. Ama çalıştığım yerde bile insanlar yargılıyorlar. Bunu öğretmemiz lazım gençlere değil mi? Sahaflardaki kitap kokusu apayrı demiş. Değil mi? Bu yani kitap okumuş olmayı da bir özür gibi, yani bir yani hani insan özürlüğü olması öyle bakıyorlar. gibi Yani bir otobüs olması. boyunca, ben yolda yaşadığım küçük bir anekdot anlatayım hemen. Bir otobüs olsa insanlığa geliyorsunuz ama bakıyorsunuz sağına soluna hiç kimsenin evinde kitap göremiyorsunuz herkesin telefon görebiliyorsunuz. Hani 7'sinden yetmişine kadar telefon var. Yani o blokkadan sonra o sizi sıkabiliyor. Ne kadar e-kitap ek da olsa ben onu sayfalarına çevirmekten haz almıyorum, yukarı aşağı indirmekten yani bir sarı sayfaya dokunmak bana Muazzam bir haz veriyor o sağlık o temas. Hani çocukla ilgili dokunçalik temasdan bahsettik ki biraz önce. Aynı şekilde buna da buna da açlıktan yaklaşıyorsun. Onu dokunmak istiyorsun. İki eldiğini aldığında böyle bazıları yani iyi, iyi kitap severler iyi kitaplar da böyle Kakar. koklar koklanırlar. Ben, e, benim kitap geldiğinde e, gayri ihtiyari böyle yapmışım. O sırada da yanındaki arkadaşlar fotoğrafları çektiler. dedim yani ne güzel kağıt. Abi dedi bir tanesi kağıt değil, sen oradaki mürekkebin işte şey metinlerinin evet. falan dedi ama öyle bile olsa kitabın bir kendisini bir kokusu var. Bu metinlerden de oluşan bir koku var. Mesela bence her kitabın kokusu ayrı. Aynı kağıt değil, aynı mürekkep değil. Her biraz şey, için değil, da mi? Ayrı. değil mi? Değil mi? Yani şey biraz metnin ayrı. de sanki ona yansıması falan oluyor gibi hissediyoruz. Ya da öyle bir muhayyirle kuruyoruz. Yani o kokladığımız her kitabı kokusu aynı değil. Eğer öyle olsaydı zaten koklamaya ihtiyaç duymazdık. Yani Hı. daha evvel, 10 sene evvel, 5 sene evvel, işte geçen sene falan kokladığımız kitaplar vardı. Bugün kokluyor olmak başka bir şey anlamına geliyor değil mi? Biraz o kelimeleri üstümüze giyinmek gibi, onu bir yorgan gibi üstümüze evet. çekmek gibi ya da bir gelincik tarlasına girmiş gibi. Her kitap böyle herhalde değil mi hocam? Yani siz kendi kitabınızı aldığınız zaman bu benim kokum diyorsunuz öncelikle. Hı. Bu şekilde, bakıyorum. Bu şekilde bakıyorum, benim kokum başkalarının kokusuna da beraber hem hani bir menekşe kokusuyla gül kokusunun birlikte kalmanlanmasını genelde fark ederseniz hani çok güzel kokuları, bir, bir takım kokuları bir araya getirerek yaparlar. Bu sefer ne oluyor? Sizin kokunuzla okuyucunun kokusu bir araya geliyor. O mistik bir hava yaratıyor, evet. daha artıyorsunuz, anda. bir şu bütünleşme, bir, bir fikri, bir bütünleşme. Siz tek bir gülseniz bir, bir gül bahçesine dönüşüyorsunuz. Belki demleme gibi bir şey değil mi? Hani bir demlikte Evet. Birlikte demleniyor ve onun işte buhurundan değil mi, buharlığından, buhurdan çıkan aynı rayihayı da birleştirdim işte. Yani aynı işte duygularınızı, ya yani siz kendinizin kapılarınızı ara diyorsunuz, ben öyle düşünüyorum. Yani kendimizi biz çünkü yazıyla açıyoruz, kendimizi o şekilde ifade ediyoruz. İşte açıyorsun kapıyı, okuyucuya diyorsun ki gel benim dünyama gir, sen de bir şeyler bulacaksın. Mesajı veriyorsunuz. Eğer karşı tarafta sizin hissiyatlarınızı düşünüyorsa, ki okuyan, ilk okuyan arkadaşlardan bir tanesi demiş, ''Hocam sen şu sayfada göz yaşı döktün mü?'' demişti. ''Hocam nereden dediniz? Çünkü aynı sayfada ben de göz yaşı döktüm.'' demişti. Yani bunu verebilmek, bunu çağrıştırabilmek çok önemli karşı tarafta. İşte bu noktada ne oluyor? İşte kokular, duygular hepsi devreye giriyor. Aynı, kalple aynı yöle gidebiliyorsunuz. Güzel. Ee, ''İmkansız aşk'' diye bir başlık var kitapta. İmkansız. İmkanlı İmkan. bir aşk yoktur ya yani. Zorlamalı biraz değil mi? Yani biraz hani bazı dağlar delinmeli, bazı yollar aşılmalı. Bazen sıkıntılar olmalı, çaresizlikler olmalı. E zaten elde ettikten sonra o aşk olmuyor ki. Oluyor mu? Benim oluyor. Hmm. Yani bir insana ne kadar çok yukarıya taşırsanız o kadar çok hani ulaşılmaz oluyor. Siz kendinize ama bir insanlığı mesela bir yere geldiğiniz zaman ya işte öyle değilmiş ama gözünde büyütüyorsunuz. En basit bir yazları mesela. Ne kadar çok gözünüze farklı görünüyor, İşte şu kelimeleri yazmış, şunları yazmış, kimdir, nasıl bir insandır, nasıl bir ruh hali vardır? Ama yanına gittiğin zaman, biraz sohbet ettikten sonra bakıyorsunuz ki... O da senin, benim o gibi. O da gibi. senin, benim gibi insan. İşte aslında biz aşkı yüceltiyoruz. Biz zirveye taşıyoruz. Ama aynı şekilde biz de zirveden itiyoruz. Evet, biraz tartışmak lazım onu. E, aşkın zamanları gibi bir başlık var. O çok ilgimi çekti. Hani madem kitaptan da biraz konuşmuş olalım. Sosyal e, edebiyat ve sosyal hayattan epeyce bahsettik zaten. E, mesela hani aşkın zamanları diyorsunuz. Burada hani beşeri aşk, ilahi aşk ya da onun aşamaları da mı kastediyorsunuz? Yani Bilenir buradaki mi? karakter beşeri aşkını önce buluyor ama o beşeri aşkı onu ilahi aşka götürüyor. Aslında orada kendini buluyor. Yani Veysel Karani gibi. Hı. Bilirsiniz Veysel Karani aynı şekilde. Evet. Normalde aşkın karşı tarafta olduğunu düşünen, karşı kalpte olduğunu, var olduğunu bilen, ona yorumlayan bir e, gençimiz dönüp baktığı zaman aşkın aslında kendisiyle yaradanı arasında olduğunu fark ediyor. Eyvallah. En büyük aşk o zaten. Eyvallah. Yani onu o bütün, bilmeyen Bütün, aşk, zaten bütün onu aşklar ona götürmek için değil mi? Ben bütün aşklar ona götürmek için. Hani evet. onu bilmeyen, onun yarattıklarını ne sever, e, ne aşık olur. Ne kapısını açar, ne insan olarak kabul eder yani. Ona ulaşmazsak yarım kalan aşkların sahibi mi olmuş oluyoruz hocam? Evet. Eyvallah. Sizin bir de dergi var galiba değil mi? Hani ondan dergi bahsetmiyorum. Vardı. Biraz bahsedelim. Siz devam ediyor mu? Devam. Ee, ee, nasıl? E, şimdi bu sürece bahsedelim? takıldı diyelim. Ee, evet. Devam edecek inşallah. Elebiat diye bir dergimiz var. Ee, sağ olsun sizde de bir yazınız vardı ilk sayımızda. Biz bunu Yazarlık Atölyesinde işte Ada Pazarı'nda başladığımız bir serüveni. Öncelikle sosyal medyaya taşıdık. Hani e dergi şeklindeydi. Ondan sonra dedik ki biz bunu yazıya dökelim. Çünkü siz de farkında olursanız ki hani yazı internetin ortamında çok fazla üzerine gidilen, okunan bir şey değil. Hani ya da belirli insanlar girip okuyorlar. Ama dergi olunca işte bir masaya koyarsanız gittiğiniz bir ortamda herkes "Aa bu nedir?" diye alıp okuma ihtiyacı duyabilir. Eğer okumaya karşı meyli olan bir insansa eğer. Bu şekilde yazılı baskı çevirdik. Yaklaşık üç ayda bir çıkacak inşallah. Sene 4 yayın yapacak. Ulusal bir dergi oldu. Sakarya'nın dışına çıktı. Amatörlerle başladı. Hem amatörler hem profesyonel yazarlarla devam edecek inşallah. Temalı gidiyor. Her sayıda bir tema işleyeceğiz inşallah. Mütevzi. Başarılar diliyorum hocam. Bir buçuk saati bulduk neredeyse. Yani söylemek istediği işte benim soramadığım, akledemediğim, Geçen bir akarsu gibi oldu. Ben programlarda mümkün olduğunca hani küçük notlar alsam da onlara bağlı kalmayı değil de biraz zuhurat kendi akışına, doğuşuna bırakıyorum. Sizin de önünüze notlar var. Hiç bakmadık notlara, on, hiç, hiç bakmadık o ne, ne olduğunu da bilmiyorum. E, ama söylemek istediğiniz, hani gelmişken Pazarına kalktınız, bugün program için geldiniz. Nezaketinize ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Buradan ederim. Buradan Adapazarı'nda size takip eden öğrencilerinize, velilerinize, eşinize, yakınlarınıza selamlar edelim. Oda ee, pazarına da muhabbetlerimiz iletilmiş olsun. Ee, hani şunu da söyleyeyim, gelin, şu mesajla vereyim dediğiniz notlarınıza ya da zihninizde ne varsa alabiliriz onları. Yani şunu söyleyeyim sadece geçlerimize okumayı sevdirelim. Hani gerçekten dayatma zihniyetle değil de gerçekten sevgiyle ilgilenelim. Yani tek amacımız bu. Okuyan nesilden kesinlikle zarar gelmez. Evet, iyi Metin Okta Çok teşekkür ederim hocam. Ben Geldiğiniz teşekkür için. ederim. Sağ Çok olunuz. sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün edebiyat konuştuk yine. Edebiyat ve sosyal hayatı konuştuk. Edebiyattan uzak olanların sosyal hayatlarında eksiklikler oluyor. Ya da sosyal hayatta fazlalıkları oluyor. Öfkeler dışarı çıkıyor, sıkıntılar içeri çıkıyor, kabalıklar öne, öne çıkıyor, taşıyor. Edebiyattan uzak kaldığımız sürece ya bu ortamlarda yetersiz olacağız... Ya da yetersizliğimizi kapatmak üzere başka türlü hareketler yapıyor olacağız. İşte yaşamış olduğumuz durumları da biraz böyle anlatmak da mümkün. Edebiyata hemhal olmayan, okumayan, gelişmeyen, sürekli bir tuğla koymayan zihinsel oluşumunda, kendisinin fikri dünyasının oluşumunda her gün bir tuğla, her gün bir kelime, bir mısra, bir şiir koymayan kişiler e, bulunduğu ortamlardaki yetersizlikleri nasıl giderecekler? Etrafınıza baktığınızda onu görüyorsunuz, kendisiyle konuşulmayan, İki cümle kurulmayan, öfkeden, öfkeli halleriyle den yaklaşılmayan, has, hatta olağanüstü benlik duygularıyla karşılaştığımız kişiler, belki de edebiyatın o içerisine girememiş olmaktan. Bazıları da edebiyatı bir ego olarak da kullanıyorlar. Mı? Elbette kullanıyorlar. Sürekli başkalarına ait cümleler söylüyorlar. Müthiş edebi cümleler kullanıyorlar. E, nakiller de yapıyorlar. Ama bakıyorsunuz ki, onlar ego dağının üzerinde dolaşıyorlar. Bu insanlar o metinleri okumuşlar ama o metinleri, örtük metinleri okuyamamışlar. Yani içerisine girip o yazarın, o düşünürün, o mütefekkirin, o felsefecinin, o kutsal metnin, o edebiyat metninin neyse okuduğu içerisine girip de hazmedemediği de ortaya çıkıyor. Bütün bunları okumalarımızı arttırdığımız zaman fark ediyoruz. Biz diyoruz ki İstanbul Üniversitesi televizyonunda, istasyon programında muhakkak okuyalım, okuduklarımız üzerinde de tefekkürlerde bulunalım. Ego, egolu yaşamanın bir kıymeti yok. Hepimizde var. Eğer egolar çalıştırılacak olursa kimse kimseyle iki cümle kuramaz herhalde. Biz mütevazı olmayı, ego elbiselerini çıkarmayı deneyelim. İşte bu metinler bunları bize öğretiyorlar. Hocalarımız bize geliyorlar, bunları anlatıyorlar. Bugün Pazarından geldi Neslihan Cebesay hocamız. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın hayatın felsefesi, sosyolojisini koyup konuşacağız. Gündelik hayatın sosyolojisini konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, doçent doktor Elbülfes Süleymanlı bizimle birlikte olacak. Azerbaycanlı bir hocamız. Tarı'nı da getirecek. Bir iki eserde icra etme durumumuz belki olabilecek. Yan saat 13.30'da yine bu ekranda birlikte olmayı ümit ederek hepinize edebiyat dolu, edep dolu, muhabbet dolu, aşk dolu satırlar ve günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.